Hepinize selamlar millet ben Ayber bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite isimli oyunun patates konfini yapmayı göstereceğim. Öncelikle Play Store'a gelip Zarchiver isimli uygulamayı yüklüyorsunuz. Zarchiver. Zarchiver. Çıkar zaten. Bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Yüklü değilse pek çoğunuzda yüklüdür büyük ihtimalle. Ondan sonra açıklama kısmında size vermiş oldum linke geliyorsunuz medya file linkine. Burada Fertoz Patates config diyor. Bunu yükle diyorsunuz. Yani üstüne tıklamanız yeterli yükle diye bir seçenek yok. Üstüne tıkladınız. İndirme başlatıldı. Buradan arkadaşlar Google Chrome arka plandan atabilirsiniz. Play Store'u da atalım. Ondan sonra arkadaşlar buradan Zalçay çay diyorsunuz üstten bir kapatalım Tamam doblan klasörünün içine gelecektir Pat Fratos patates nokta noktayı dize görüntüle diyorsunuz tıklıyorsunuz burada arkadaşlar karşınıza piksel seçenekleri geliyor bu piksel seçeneklerinde arkadaşlar eski sürümlerdeyken fazla bir sıkıntı olmuyordu ama velaki yeni sürümde bir tık fikirdikleri için arkadaşlar direkt sizi Oyun çözünürlüğünüz değişiyor. Bundan dolayı kontrollerinizin hafiften yerleri değişme ihtimali var. Büyüklüklerinin değişme ihtimali var. Bunları göz önünde bulundurarak yapın. Burada arkadaşlar 4 tane gördüğünüz gibi klasör var. 360p ile 480p. Bu ikisini arkadaşlar ben size... Cihazınız eğer 2 GB RAM'deyse öneririm. 540 ile 720 piksel ise arkadaşlar. Burada yani 3 GB ve üstünde arkadaşlar bunları kullanmanızı öneririm. Benim cihazım 3 GB RAM'de ondan dolayı arkadaşlar ben 720p'den göstereceğim. Yani bu daha optimize çalışıyor bile diyebiliriz. Burada arkadaşlar konfiyi kopyalıyorsunuz üstte geliyorsunuz Android Data en aşağı yeniyorsunuz acaba bir şey yukarıya çıkıyorsunuz com nokta tangent Ta geliyorsunuz files we 4 game shadow extra shadow extra bu da ya arkadaşlar sizde konflik dosyası olmayabilir yapıştır diyorsunuz sizden şifre istiyor arkadaşlar bu sefer bu videoda arkadaşlar hiçbir şekilde dondurmayacağım Burada arkadaşlar şifremiz hepsi büyük çelik tamam diyorsunuz dosyanın üzerine yazılsın mı diyor arkadaşlar eğer sizde arkadaşlar eğer sizde arkadaşlar burada konflik dosyası yoksa direkt açacaktır bende olduğu için tüm dosyaları uygula deyip değiştir dedik Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yüz rengin noktayını içerisine geldi çıkıyorsunuz zar çay vuru plandan atıyorsunuz burada arkadaşlar PUBG Mobile Lite açıyorsunuz Bu arada da arkadaşlar bu hesapta kalmış olması muhtemel muhtemel onu sıkıntı etmeyin yani hiçbir şekilde ban risk yok mu sadece sizin grafiklerinizi değiştiriyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıkıntısız bir şekilde oyuna girecektir. Burada dediğim gibi arkadaşlar cihazınızın çözünürlük kaynağı değiştiği için bu şekilde hata olabiliyor. Sıkıntı etmeyin alışırsınız. Parlaklığı da arttırıyor. Belli bir gördüğünüz gibi oyunun içerisine girdik şu anda çarpıya basıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda yani grafikleriniz bir tık düşürürdü Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ayarlar grafikte grafiklere geldiğinizde akıcı aşırı yüksek dengeliye de alabiliyorsunuz. Bir sıkıntı olmaz dengeli de daha iyi olur büyük ihtimalle. Burada arkadaşlar hemen oyuna gidelim mesela. evet arkadaşlar bunu açarsanız daha kötü grafikler olur ama velakin FPS'iniz çok daha güzel bir şekilde artacaktır. Oyuna girip lobi de göstereceğim arkadaşlar büyük ihtimalle şu anda ben 40 ve 45 FPS falan alacağım. Umarım video içerisinde gözükür. Bu arada arkadaşlar judoscopu açılabilir onu söyleyeyim. Dan ne dersem onu kapatmamışım. Şuradan hemen ayarlarından kapatayım. Judoscopu kapat diyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Yani grafiklerinize elimden geldiğince düşürdüm. Yani bu FPS'inizi oldukça arttırıyor. Burada arkadaşlar FPS değerim gözüküyor mu bilmem 42 FPS 41 FPS 40 FPS'lerde dolaşıyor ortalama 40 FPS'e sabitledi arkadaşlar gördüğünüz üzere grafikler bu şekilde daha önceki bir videomda çim kaldırmayı göstermiştim hatırlayacağınız gibi maçtan çıkıyorum arkadaşlar video sırasında FPS değerim de daha. Çok. Ondan dolayı bu sizde 60 FPS bile olabilir. Video 6 dakika olmuş bir daha arkadaşlar. Bu videolukta benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.